Ne alıyorsun oğlum? Abi veri, veri battı veriş niye yarak kalıyor ya? Veri battı veriş niye patlıyor benim ya? Ha? Oğlum alamam. Abi çok zoruma gidiyor ya. Çok zoruma gidiyor bak. Seviyoruz olmuyor, çalışıyoruz olmuyor. Abi, ya. İçimdeki aşkı den Yine de gözlerinden aktı gittin en Hiçbir zaman olmadın sen Yine de özledim ben de öyle söyle, de pişman eden kadın söyle neden? Söyle giden neden Kalbe zehir eker gider Dumanlardan yerlerime dolu nefes Ben de sabah, akşam yokluğuna direncem Elbet günlerden Askımdan dilencek, açmaz oldu baharlar güzel kokan çiçekler. Sen gittiğinden itibaren kalbim kriz iki Hiçbir zaman doymayacak yerin ben ne de derinler ne de din ne dinini bilmeden sihir gibi gidişler. Şimdi iki nefes al, sen de beni bir dinle. Yorulduysan kalbimde bir salıncağ kur dinlen. Özledim mi ihanetini yokluğunu onu bilmem. Zaten benim için aşkta her yüzüm biter. Ben hayat kuralım diyoruz olun diyor. Ben yanlış nerede yapıyorum değil. Cık, sende, yanlışı yok. Yok sende yanlış yok. Yok sen de yanlış. Kocu. Sen yanlış adam değilsin sen kimseye şey yanlış yapmazsın. Bak bakayım bir tane. Kral da baştan dinle içimdeki fırtınalar Yıktığın o harap eden sade ufak kırıntılar Duyduğun o şarkıları tabi bana yazdıran var Elbet bunu da dinleyecek ona bir çift sözüm var Hangi ülke gördü bunu hangi kalem şahit bize Hangi kitap yazdı bize hangi şarkı bize söyler Hangi velet dalga geçti hangisinde oyuncağın Şikayetim şarkılarla ölene dek de susmayacağım duyduğumun başkasıyla dünyam mahveden sen Neyi hak ettim ben intikam mı söyle canım çok sevmedim mi düşlerimde gülsen gözlerimi kapattınca ölüm gibi gelsin nazlı meleğim unutmayacağım yeminle gençliğime koymadım ben hiç kimseyi senin yerine hadi tekrar gel desem boyun eğmem ihanetine bana yakışmaz veda etmek sözlerine